Deren var mı var. Direkt biz alt tarafa bu tarafı Başkası almadan önce bizden önce adamlar çatıyı aldı. Biz P90 aldık. GVeK almışız, haberimiz yokmuş. direktör Neydi lan silahın sen unuttun. IPC seni, IPC. Değil Başkasıyla beni tarıyor şu anda Açık hedefiz şu an Koş koş koş koş koş. Açık da can basmayayım direğe gideriz. Biricik amca. var mı? Gitmiyor durur orada. tamam buradan geleceğim bilmiyor. oynayan Daha 3 ayda mı adam 10 kişi kaldı. Kilimiz dokuzda yükseldi. Geldim. Geldim. Bana bunlarla gelin. Bana bunlarla gelin. Bir saat sizi aramayın. Direkt gelirim ana doğru. Hayır. He benim geldim dropmuş. Benim aynı yere ikinciyim drop attım. çık ben kimse gözükmüyor geldim geldim arkadaşın Hadi görüşürüz o bir anda hepsi bitti ya mükemmel senin son bir kaldı hey. Tamamdır seni artık gördük sen desin tamam anladık anladık tamam İsteydin desin. Şimdi sen gösteremem canım yok. İkinci gösterebilirim ama. Ama sen bir başka şey gösterirsin. bandajımız hepsi var. Bak bak bak. Ama 3 yeme kastık varmış ya. İki devasa şu anda bitmişti oyun. E Bu sefer kask olunca sıkıntı yaratıyor bize. Bir tane sumo'muz var. adana bakalım nereye görecek. Ona göre oynay oynayacağız. Adam nere nereden sıkışıyor an? anlamadım ya. He. Zırf. Yani Biz burada gideceğiz sanki. Ama bu kadar emin gerek. Çünkü bu benim bir sumak atarım. Yolumu kapatırım. ışığız boş koşabilirsin alan yapma be böyle olmaz ki alın niye bize vermez anlamadım hadi boşver devam ki